Evet arkadaşlar, günlerdir masal her gece rüyasında maymun görüp sayıklarken biz de fazla dayanamadık ve kendisini hayvâdat bahçesine getirdik. Maymun nerede? Hayır, burada farklı bir cins var. Masal ne yapıyor maymun? Oturuyor. Neden damız nasıl Hahaha Kalklar <gülüyor> Konuşuyorlar nasıl? Konuşuyorlar Ne oldu Maşallah? Bay bay yapmıyor Niye bay bay yapmıyor? <gülüyor> Onlar gibi yaparsan bay bay yapar. Onlar gibi yap bakalım Şunlara bak Yapamam mı? Hahaha tamam Masal aşkını ya duyna. O masal? Ne yapıyor masal bu? <gülüyor> ne yapıyor aşkım mı? yemiş. Yemiş mi? Bu çubukla gelmiş maşal. Evet. <gülüyor> maşal bu ne yapıyor aşkım? Bak, o da yemiyor. O da mi yemiyor? Bay kedisi siz bay. Sarşı, daha servis. Ne önemi? Jake. Alacak paranın kadar kaçmış burada. <gülüyor> Bir daha yap kızım. Yap, yap hadi aynısını yap. Hadi bakalım. Sen çok çirkinli. O zaman da iyiymiş. Evet, hayvanlar sevimli değil mi kızım? Çok Bunlar beyaz kanguru. Karşan. Beyaz kanguru. La, la. Kanguru. La, la. <gülüyor> Ne? Ne? Ne? gibiler gerçek değil ama Ne? Osa'nın neyi gördün Başla. Ne? bunu aşkım? Ayı mı? 怎麼說